Ve Doktor Bozon Higgs o ana kadar birçok portaldan geçtiği gibi Jimmy'nin açtığı portaldan da geçti. Tabii uzay zamanda ışınlanmak tehlikeli bir iştir. Sonraki defa kendini nerede bulacağını bilemezsin. Ve bu yorucu yolculuğun sonraki durağı kesinlikle Bay Higgs'in beklediği bir yer değildi. Ama Bay Higgs ziyaret ettiği bu beklenmedik yeri ve buranın sakinlerini oldukça sevecekti Merhabalar efendim. Merhabalar. Ben ee, Bay Higgs ve şu an kendimi çok ee, tuhaf, ilginç bir yerde bulmaktayım. Eee, bir an Cümenle gizemli takım elbiseli beyefendi ile konuştuğumuz trendeydim ve şimdi bu tuhaf yerde bulunmaktayım. Çok ilginç, çok çok enteresan. İlgimi uyandır bir merağımı uyandırdı açıkçası. Sanırım Sizlerle de konuşmayalı, bayağı ee, Bir zaman oldu Bilimin değerli Muhafızları, bilimin değerli Takipçileri Ne kadar ilginç bir yer. Bu, bu yapılar ney mesela? Bunlar ney? Ben böyle yapılar görmedim. Black mesela. Hoş burası da bir çöl havası andırıyor. Bu ney mesela? Bu endüstriyel, bu okey burada bir endüstriyel ee, mekan var. Güzel. Aa, burada e, gelişmiş uydu teknolojileri, anten teknolojileri falan görüyorum. Şurada bir kubbe var gibi. Şu tarafta kristalimsi yapılar görüyorum. İlginç. Burada farklı farklı yapılar var. Bu bir güç alanı anlaşılan e, güzel. E, bilimsel ilerleyişin, teknik bilginin bir kez daha hüküm sürdüğü, üstün geldiği e, farklı, ilginç topraklardayız. Yakında şöyle bir şey buldum. Sanırım bunu burada çalışan bilimsel personel giyiyor. Bakalım ne yapabileceğiz? Ne edeceğiz? Nasıl bir çözüm bulacağız? Sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Şu an tuhaf bir durumda olabiliriz. Şu an çok sıkıntılı bir sürece girmiş olabiliriz ama... Ee, unutmayın ki yaşamdaki en gerçek, tek gerçek otorite bilimdir. Ve gerçek bilim Bay Higgs birlikte gelir efendim. Merhabalar baştan hoş geldiniz. Ben de e, bu durumu çözmek için bir an önce harekete geçeyim. Girelim bakalım bu kapı neymiş? Metalik şeyleri olan bir... Oho. Burada bir... İlginç bir harita var. Vav. Wow. Oldukça gelişmiş bir yerdeyiz. Sanıyorum. Burada farklı bir zırhın... Planları var. Çizimleri var. wow Farklı cihazlar... Işıldıyor. Bilim her zaman ışıldar. Unutmayın. Burada da bilimsel personel gösteriyor. Bir patlama gösteriyor. Bir kubbe gösteriyor. Sanırım içinde bulunduğumuz kubbe bu. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Şu an bir şey göstermiyor. O kocaman bir krater. Bilimsel personel gösteriyor baştan. İlginç. Sanırım buradaki bilimsel personel bunlar. Buradaki bilim insanları bunlar. <gülüyor> o atom çekirdeği. Bir parçalanma görüyoruz. Atom çekirdeği parçalanıyor. Einstein beyefendinin ee, çok değerli formülü orada. Okey baştan aynı şeye geri döndü. Peki ee, izin verirseniz bir sağlık duruma bakmak istiyorum. Bir ee, sağlık raporuma bakacağım. E, kolumdaki bu tuhaf bilgisayardan. Çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Black Mesa'dan beri teknoloji biraz gelişmiş sanırım. Yani ben bir portaldan geçtim ve uzay zamanda bir yere geldim. Çok da anlayamadım. Efendim ne oluyor buralarda? Ee, nasıl, nasıl bir süreçten geçtik Ne ne oldu nasıl bir işlem uygulandı Üzerinde onu da pek anlayamadım yani Kendimi burada buldum gör, gör, Gördüğünüz gibi bilim her zaman ee, Güçlüdür Bilim her zaman iyidir Yukarıda da böyle değerlerimiz var Sağlık değerlerimiz bu şekilde Görmek isteyen ee, Değerli bilimsel ahbaplarımız için Burada da yine Sağlık değerlerimi görüyorsunuz İyi gidelim bakalım Aha Nuka ve Sunset Sarsa Parilla mı? Ben her zaman Nuka cola'yı tercih ederim. Oh mis gibi, muah, mis gibi Nuka cola, Mis gibi Nuka Kola. Ee, şu an ee, yönetmenimizin dediğine göre ee, Nuka cola getiremiyormuş ama çok yakın zamanda Nuka Kolalarımız da olacak. Üstüme bir sakinlik çekiyor sanki ya, bir agresif... Ee, Agresyon yaratan hormonların vücutta vücudumda bir şey yapıyor. Sakinleşiyor, bir azalıyor gibi. Öyle hissettim. Gidelim bakalım. Neymiş burası? Bu ne biçim bir görüntüdür? Ben sakinleştirme aldın çalıştığını duymuştum. Pekala, kimse kımıldamasın. Bununla ben ilgileneceğim. Haberin olsun davetsiz misafir. Büyük mount, büyük dağ, beyin takımının toplu dehamızın önündesin. Lip lop lip Harika ne dediğimi unuttum ne diyordum ben yine nasıl ee, bilimsel belalara çattık hiçbir fikrim yok e, ama e, yine rasyonel düşünce ve bilimsel yöntemle bunun da üstesinden geleceğiz Aa, bir şey mi dedi anlayan var mı Boros sen hayvanlarla çalışıyorsun tercüme et bir lobotomayt burada kubbede. Ha durum daha kötü hale gelemez şimdi de lobotomaytlar gelmeye başladı dağla bu şey etrafa dışkı yapmaya başlamadan önce spreyi getir. Lobotomite mi? Doktor Klein, hipotezim doğruysa bu lobotomite sinyal yolladığımız beynin deposu. Bir zamanlar içinde bulunduğu deri zarf. Öyleyse bu kraterin dışında bir şey olduğunun kanıtı. Ve o şeyler, ayağının ucunda sallanan o küçük şeyler uzuvlar mı? İğrenç! <gülüyor> Onlar ayak parmakları Dr. Klein. Ufak oyuncak ayak parmakları. Uzuvlar o ufak uzantılardan çok daha büyüktür. Ah, duyduğum kadar iyiydi. İnsan uzuvlarının o kadar büyük olduğunu duymamıştım. Bu kişinin kendi deneyimlerine göre değişir doktoru. Oksijen tüketmek için kullandığı iki küçük delikli burnuna bakın. Burnumu büyük parazit aşkına bu robotomayitlerde gereksiz organ fazlalığı beni şaşırtıyor. Benim bilimsel birikimim nasıl bunları yapmıyor ya? Bunu yapmaya yetmiyor ya. Demek ki oldukça gelişmiş bir ee, tesise geldik değerli dostlarım. Eee şimdi beyefender hanımefender lütfen eee nasıl beni buraya getirdiyseniz aynı şekilde geri yollayın benim eee savunmam gereken bir bilimsel tesis var Black Mesa adında ben de bilimsel bir personelim benim de araştırmalarım var lütfen beni oraya yollar mısınız? Doktor Klein şuna bakın kafa hareketlerine ilk el nemli göz monitörlerine borosun karakteristik bulgularına katılıyorum bu ufak lobotomayt beyni çıkarılan bir şeye göre etrafa fazla dikkat ediyor. Saçmalık lobotomaytlar bizi algılayamaz. Bliplop Bliplop Hepiniz kapanın susun ve hepinizin her zamanki gibi ne kadar yanıldığını kanıtlamama izin verin Lobotomite beni anlıyor musun? Konuşabiliyor musun? Şimdi beyefendi konuşuyorum yani ne kadar süredir Neden kelime pasif hissediyorum ben neden şey yapamıyorum neden e, otoriteme davranamıyorum Otoritemi yanımda mı bilmiyorum şu an ama göreceğiz Onlar de değil mi soru biçiminde O bana sorular soruyor bu bir çeşit numara mı? Değil beyefendi soru bu. Çabalarımız bize karşı geri döndü. Tanrı rolü, rolü yaparken bir canavar yarattık. Ah klasik Frankenstein rolü. Öyleyse aradığımız yanıt bu olabilir. Sonunda bir fırsat. Neyin fırsatı bu beyefendi? Probleminiz ne? Yanıtınız ne? Sorunuz ne? Blip blop blip blop yani. Beyefendi anlıyor musunuz? Blip blop. Doktor Klein. Yasak mantıkadan bir yayın. Doğruca bize gönderilmiş. Bu sadece... Big Mountain'daki eski iş arkadaşlarım. Büyük beyin takımı. Aslında hepimizin büyük salaklarsınız. Ben Doktor Mobius. Yasak mantıkadaki kubbe biçimindeki benden size yayın yapıyorum. Şu anda bile tehlikeli robot akriplerin Big Mountain'ın her yerinde kıskaçları ve sivri lazer kuyrukları ile dolaşıyor. Big Mountain araştırma tesislerinde kapalı olan teknolojiler bile sizi kurtaramaz. Beyin takımının içinde durun ve orada kalın. Hepsi bu kadar. Bu da e, daha da deli. Bir bilim insanı. Güle güle. Teşekkürler. Çok naziksiniz ve Gözünüz gözünüzün bir tanesi kırılmış. Kırgınlıklar olmasın. <gülüyor> Mobius hep aynı yayın. Hatalı ve hatalı sonuçlar veren ama okulu seviyesindeki falan filan ne yapacağız? Yasak mıntıkaya giremeyiz. Her tarafta robot akrepler var. Yasak mıntıka hiçbir beynin daha önce girmediği veya oradan dönmediği bir yer. Doktor Mobius aşkına. Dışında. Ha, bizi kurtulabilecek teknolojiler ulaşamayacağımız yerlerde. ''Ve Doktor Mavius bizimle dalga geçiyor. Çatlak monitörünü gördünüz mü? Kendini salmış.'' ''Ne? Lobotomay'tan yardım mı isteyelim? 8. Mantık destek pompalarındaki sıvı seviyelerini kontrol ettirmelisin.'' Blobobutumayt yanıt verdiyse Dr. Klein zeki olduğu ortada. Belki şimdiye kadar bilinmeyen seviyelerde yarımlıseverlik gösteriyordur. Ama peki ya beyni onu çıkarttık? onları da bıraktığımızı bilmiyoruz. Ve onu geri yerleştirme bilgisine gelince onu da bilmiyoruz. Evet yine de bilinci açık ve tepki veriyor. Şuna bakın şu anda bile büyük oyuncak ayacık gözleriyle bize bakıyor. Nazikçe sorarsak ve gereksiz ya vahşi beyin ameliyatından bahsetmezsek bize yardım etmek isteyebilir. Beyefendiler hanımefendiler. Orada lütfen bir duralım. Ben zihnimle, zekamla, beynimle iş yapan birisiyim. Siz nasıl benim beynimi çıkarırsınız? Evet, beyni çıkarttık. Yumuşacık. Az kırışmış. Yine de bilgi ve deneyimle doluydu. Tabii ki bilgi ve deneyimle doluydu. Oh! Beyin çıktıktan sonra bobinler girdi. Tesla bobinleri. Nikola Tesla'nın bobinleri. Oo! Nikola Beyefendi de çok e Önemli bir beyefendice tabi. Beyinsiz özelliği. Beyninin yerine gelişmiş teknolojiler yerleştirildi. Kafan artık sakatlanamaz. Madde bağımlılığına karşı dirençli. %25 direnç ve bedenin aldığı hasardan kaynaklı şoklardan korunuyor. Ama beynimi geri istiyorum yani. O benim beynim. Ben beynimle yaparım. iş yaparım. Evet 8 bobine gerek yok. Beynin her neredeyse düşüncelerini sana bir yerler, bir şeyler aracılığıyla aktarıyor. Tesla bobinleri kafasının içinde. Wow! Kafamın içinde işte tesla bobinleri mi koydunuz? Bu pek çok açıdan iyi bir şey. Beynin kukmenin içinde bir yerde olsaydı saldır saldırganlık hareketlerini kullanabilirdin. Sakinleştirme alanını alt ederdin. Buna izin veremeyiz. Biz hiç çatışmadık. Bunu istemeyiz. Tıp bilgim de yok. Burası ne kadar gelişmiş bir yerdir ki benim bilimsel uzmanlığım, benim bilimsel deneyimim yetersiz kalıyor. Beni ne kadar ameliyer ettiniz beyefendi. Kendimi çok kötü bir şekilde çözülmüş yapboz bulmaca gibi hissediyorum. Bu benim sorumluluğum. Aslında işin büyük çoğunluğunu otodok yapmıştı. Fazlasıyla Hamurat neredeyse tüm araştırmalarımda işe, işime karışıyor. O senin beynini çıkardıktan ve onu ben kaybettikten sonra diğer organların sinir hücrelerini telgraf gibi kullanarak talimat istemeye başladılar. Onların sinyal göndermesine izin vermek yerine onları da çıkarttım. Sessiz olun küçük organlar, hazinelerinizi duyun. Dalaziz seviyor. İlki kalpti. A kalbimi çıkarttınız. Kalbimi de bir çıkarttınız. Göğsündeki izler beyin takımının söylediklerini doğruluyor, zehirlenemezsin ve yapay kan pompandaki filtreler kanamayı ve iyileşmeyi düzenleyerek tüm iyileştirici maddelerin kimyasalar daha yüksek seviyededir. %25 çalışmasını sağlayacak. Robotların kafasını karıştırıyorsun ve %50 daha az düşük ihtimalle seni kritik saldırılara vuracaklar. Bir saniye yani, ikincisi kalpti, beyni ilkti, üçüncüsü ise omurgaydı. <gülüyor> ne diyorsunuz siz, neyin ney ney nelerimi aldınız? Ben ben miyim ki artık? Ben başka bir şey olmuşum. Ben artık homo sapiens değilim. Ben artık insan türü değilim. Ben başka bir şeyim. Ben bir cyborgum. Yani bu, bunu Black Mesa'da bile yapmıyoruz biz. Ki Black Mesa'da neler neler yaptık. İnsanlığın sınırlarını ne kadar zorladık. Ya, bunu bile yapmıyoruz. Hoşçakalın. insanlığın sınırlarını zorlamamışsınız. Onları kırıp geçmişsiniz. Şuna baksana. Tüplerin içinde beyin var. Onun dışında 3 tane ekran var. 3 tane telefon, tablet... Omurgası özelliği. Ameliyattaki zorluklar nedeniyle omurgan da değiştirildi. Gövden artık sakatlanamaz. Kuvvetin ve ser eşiğinin arttı. Yalnız bir şey diyeceğim. Bunlar bu kadar organımı çıkarttı ama gayet iyi gibiyim şu an yani. Çok avantajım var gibi. Çok hoşuma gitti bu iş. Benim bazı biyolojik zayıflıklarımı giderip e, yerine e, mekanik avantajlar getirmişler gibi. Şimdi siz benim kalbimi, beynimi ve omurgamı mı çıkarttınız? O otodok hurdası Mobius'un ürettiği şeylerden biri. Çatı katındaki konuşan o diğer hurdalar gibi. Ondan sonra Bey'in yolunu kaybetti. Mecaze demiyorum. Borulardan birine girmiş olabilir. Aslında bu oldukça olası. Bey'in nasıl yolunu kaybetsin? Öyleyse Mobius'un yanına kadar sifonlardan akan su gibi Floch diye gitmiş olmalı. Floch bu sifondan akan suyunun sesi. Rolando'nun bölmesi adına biyolojik ameliyattan bu kadar bahsettiğiniz yatar. Lobotomayt sesi mi dinle? Bunu istemek beni uyutlandırıyor ama yardımına ihtiyacımız var. Olasılıklar içinde en olası şey düşmanımız Mobius senin beynine sahip. Bu iyi bir şey değil. Muhtemelen yakında bir şey bir şey yapacak. Onu durdurmanı istiyoruz. Bir şekilde bilimle. Bilim dedim beni çaldım beyefendi. Mobius'u durdurmak için teknolojilere ihtiyacınız olduğunu mu söylemiştiniz? Teknoloji dediniz beni benden aldınız. Benim dediniz beni benden aldınız. Aynı zamanda gerçekten beni benden aldınız. Omurgamı, beynimi ve om kalbimi alarak ama... Evet tek fırsatımız bu. Mobius'un ilk yayınından sonra aklımıza gelen çaresiz bir plan. Belki, ufak bir belki. Bu saklı teknolojileri elde edersek Mobius'a yasak mıntıkadan yayılan kabusa bir son verebiliriz. Şimdi planınız tam olarak nedir beyefendi? Genellemelerden başka bir şey anlamadım. Ayrıntılara ihtiyacım var. Bana talimatlar verin. Plan çok karmaşık ve hala başarılı olursa nasıl çalışacağını hesaplıyoruz. Plan o kısmı bizim sorumluluğumuzda. Tamam beyefendi, yardım ederim ben. Yardım ederim. Bilim dedin, teknik dedin, beni benden aldın. Sakinleş 8. Birazdan o konuya girecektim, tamam mı? 8 araştırma merkezlerinin bilinen son koordinatlarını iletti. Onlar bazen hareket ediyor ya da gömülüyor ya da havaya uçuyorlar. Ney? Teknolojiler biraz tehlikeli görünüyor. Yani yerinden oynuyorlar, patlıyorlar, bir şeyler yapıyorlarsa yani tehlikeli bunlar. Ben biraz iş güvenliğim sanki sağlamıyor gibi. Saçmalık! Bu, yere, bu yer nükleer patlamada alanından daha tehlikeli değil. Teknolojilerimiz aşırı yüklenmiş bir Tesla potopundan daha ölümcül değil. Teknolojiler X2 verici anten sistemi uyumlu düşünceye çok yüksek frekansla odaklanmak için kullanılır. Psikoanalitik kan sessiz gizlilik zırhı, dünya böyle bir zırhı duymadı, görmedi ve göremezdi. V8'in ve ses dalgası emitör, yansıtıcı tabancası. tehlikeler Tehlikeli frekanslarda ses dalgaları yayınlayabiliyor. Bu kadar. Seni gerektiği kadar bilgilendirdik. Dikkat verdiysen harcadığın zaman en düşük seviyede olacağını hesapladık. Bizim standartlarımıza göre. Acele edersen bizim Şükran JST'mizin alıcısı olacaksın. Böyle eski dünya JST'lerini sık sık yapmayız. Ben de açıkçası biraz daha tam kendime gelemedim. Ee, uzay zamanda dematerialize olup sonra baştan materyalize olmak bana çok e, yaramadı gibi. Ve bunları sık sık yapmakta çok da yaramıyor ama e, tamam ben bunu yaparım. En kısa sürede bunu bitirip e, hallederiz. Aynı zamanda kraterde keşfederiz. Neler var? Ba araştırma testleri diyor. Teknoloji diyor. Ben bir göz atarım yani. Belki ee, uzaylı işgalcilere karşı veya dünya düzücülere karşı verdiğimiz mücadelede işimize yarayabilir. Bu nasıl bir mantıksızlık? Kirli, uzuv uçlu ayak parmaklarını laboratuvarlarımızdan ve sırlarımızdan uzak tut. Lobotomahitlerin görmemesi gereken şeyler var. Şaşkın edecek ve muhtemelen korkutacak. Korkutacak şeyler. Biz senin laboratuvarlarına girip senin solüsyonlarını boşaltmıyoruz. Hayır, benim iç organlarımı alıyorsunuz. Biraz beni küçümsüyor gibisiniz. Ben bence sizin de yeniden bir konuşma yapıp e, aynı seviyeye geleceğiz. Her ne kadar burası çok gelişmiş olsa da ben de gayet e, yetişmiş, e, yetenekli bir bilim insanıyım ve bilimsel uzmanlığım da işime çok yarayacaktır. Böyle olmaz efendim, böyle olmaz. Beni buraya getiriyorsunuz, iç organlarımı alıyorsunuz. Bana yardımcı olun biraz bir şeyler verin. Ha doğru. Usu ayakların üzerinde yürümelisin. Bizim gelişmiş robot gövdelerimizden çok daha yavaş olarak. Ufak oyuncak ayağı daima kendi kalın şişko ayakları ile direkt çitlere doğru koşup hemen doğruca yanımıza dönebilir. Kraterin sınırları saran çit seni tesisten uzaklaşmana engel olacak yani koruyacak. Bizim hepimizi koruyan büyük radar çiti. Parlayan direklere fazla yaklaşırsan yakınlaşma uyarısı senin fazla yakınlaşına dair bir uyarı verecek. Kısacası diyor ki kraterin sınırlarını aşarsan oradaki cihazlar seni doğrudan buraya ışınlayacak. Yani diyor ki baştan de olacaksın ve baştan burada materyaliz olacaksın. Çok da hoş bir kavram değil. O yüzden bunu yapmamaya çalışırız. Harika. Bu konuda başka bir şey gerçekten duymak istemiyorum. Siz beni buraya haps hapsediyorsunuz. Hiç hoş değil. Ee, yakışmıyor. Medeniyete de yakışmıyor. Bilimsel ilerleyişe de yakışmıyor. Sizin gibi e, bilim gibi muazzam bir kavramla oluşan personelde de yakışmıyor. Doktor Klein lafa girmeme izin verirseniz. Ses dalgası emitörünü bulmasını söylemiştik ya. Anlaşıldı ki zaten bizdeymiş. <gülüyor> tesadüfe bak. Kendinizi nerede sanıyorsunuz? Lise bilim fuarında mı? Kendinize gelin. Düz Dünyacılardan farkınız yok. Ha! Evet. Sürekli bağırıyorsun. Duyu cihazlarım ve duygularım artık buna dayanamıyor. Ay, bana verebileceğiniz herhangi bir araç varsa onları verin. Onlardan faydalanabilirim gerçekten ve Düz Dünyacılardan sizi kurtarabilirim. Ben onlar Dünya Düzcüler diyorum ama. Daha daha mantık konuştuğunu konuşuyorsun Dobotomayt. Madem ses dalgası Sonic yansıtıcı şey silahı elimizde verin onu buna. Sarım tabancaya yeni bir frekans eklenmesi, gere eklenmesi gerekli. Şarj olduğu zaman pek çok ses yayınlanması için tasarlanmıştı. Ve X8'de kayboldu o şeylerden birisi versiyonlardan. Lobotomite emitörü verin. Ses efekti frekansı yüklü mü? Abi verin şu silahı. Beyefendi şu silahı verin de gideyim gözünü seveyim ya. Ne yapıyor? Sarım silahı... Evet. Oldukça havalı bir bilimsel olarak oldukça havalı bir cihaz. Lütfen verin ben de gideyim. Nereye doğrultuna dikkat et. Sağlam bir cihaz değil. Ya şimdi diyorsunuz ki bu silah kraterdeki güç alanlarında mı işe yarıyor? Şu anda değil. Planların o kısmını kaybettik. Boros kaybetti. Salak laboratuvarlarından veya salak evcil hayvanlarından birinde. O kaybedildi. Tüm sorular bu sonuca çıkıyor. Kraterdeki mavi alanlar güç ile alanlanacak. Sonsuza dek. Tamam başka bir şey yoksa ben Mobius'u durdurayım ve e, buradan gidelim ve birbirimizi bir daha görmeyelim. Evet bu şeyleri bizim için yap. Onların karmaşık planlarını anlamaya çalışma. O bizim işimiz. Bence ben de anlayabilirim ya. Neden öyle diyorsun? Bu teknolojik mucizeleri elde edip ne kadar zarar verebileceğimi görmeye çalışacağım. <gülüyor> şey iyi bu durumda söylenen kelimeler neydi? Sağ ol. Evet sağ ol. Ne konuştunuz? Hanımefendiler, beyefendiler, efendiler ne konuştunuz? Ayrıca Higgs köyüne gidip orada yerleşmesi engel olur. Ve yakında için yerleşme... Higgs köyü var. X köyü diye bir yer var. Sizin mantığınızı ve beyin takımında lobotomayt olmasını isteyin beni ikna etti. İşte sink merkezi zekasını sana veriyorum. Lobotomayt bu çipi sink'e götür. İçine sok. Çipin temiz olduğundan emin ol yoksa takılabilir. Ondan sonra tüm biyolojik isteklerini sink'e ilet. Hormonsal isteklerinin çoğunu karşılar. Sana yardım etmek isteyebileceğimiz başka bir şey yok. Ve sabır seviyelerimiz tükenmiş durumda. Artık git. Gerekirse sink'te dinlen ve falan filan. Ben var, ben Bırakın beni gideyim değerli izleyenlerimiz değerli dinleyicilerimiz gördüğünüz gibi böyle bu manyakların ortasına denk düştük insan diyeceğim ama insan türünün içinde olmak için gerekli özellikleri bunlar kaybetmişler bunlar artık başka bir şeyler bana ne kadar robotum ait deseler de o ayak uzantılarıyla nasıl dik durabildiğini anlamıyorum Ben de anlamıyorum çok zaten. İzninizle ben burada bulduğum e, Ve bilimsel değeri olduğunu düşündüğüm Her şeyi alacağım Wow bu nasıl bir Cihaz neler oluyor burada Gözlük gözlüğü alırım Savaş öncesi şapka, onu da alayım Savaş öncesi şapka alayım bunları Wow Peki bunu da alıyorum Pısırarım Doktor Dalon'un odası çünkü böyle şeyler bir tek bir tek o ilgileniyor böyle şeylerle. Şapkalara karşı bir sakıntısı takı var gibi. Doktor Dalı'nın küçük küçük takıntıları var. Dinozor oyuncu. wow! Burada da bir sürü radyo, bir sürü telsiz, bir sürü alıcı, verici var. Burası da büyük bir ihtimalle dalga mühendisinin odası. Dalgayı almayın yani. <gülüyor> özür dilerim. Çok özür dilerim. Yaptığım şu espriler için çok özür dilerim. Ee, uzay zamanda uzay zamanda e, bu şekilde atlayışlar yapmak bana pek iyi gelmiyor. <gülüyor> Buraya izleyen kim var? Kim bu? Bu Mobius'un diğer gözü mü acaba? Kırık ekranlı gözü mü acaba? Ben bu, bu delilik merkezinden çıkmam lazım artık. Görüyorsunuz. Bilimsel ahbaplarım. Ee, bilim doğru kişiler tarafından kullanıldığında çok yararlı oluyor. Yanlış kişiler tarafından kullanıldığında çok e, zararlı oluyor. Ben bu Nuka Kolaları alırım. Sanse Sarsaparilalara dokunmayacağım. Sanse Sarsaparilalara dokunmayacağız. Lütfen e, Nuka kolay olan desteğinizi verin. Siz de... Oo, bu ne? Bunları alırım. Ve elimizde de şu an oldukça gelişmiş bir... E, Araç var diyeyim, silah var demeyeyim çünkü farklı kullanımları da olabiliyor. Çok e, yüksek teknolojilerle üretilmiş bir silah var ve şurayı da şey yapalım. Selamlarım ve tebrik ederim bayım ve Sink'e hoş geldiniz. Ben sizin elektronik uşağınız ve ikametgahınızın merkezi işlemcisiyim. Nasıl hizmet edebilirim bayım? Wow, sen de aslında biraz şeysin bay olarak hitap ediyorsun. Çok teşekkürler, çok nazik bir sentetik kişiliksin sen. Bayın alışveriş arayüzümüyle satın alacağı tüm eşyalar ufak robotlar aracılığıyla bu ikametgah getirilecek. E, ticaret yapalım bakalım. Şimdi bende bir sürü ıvır zıvır var. Bunları bir elimden çıkarayım. Özellikle şu mermileri elimden çıkarayım. Her ne kadar Black mesela çok mermi kullanmış olsam da elimde böyle bir yüksek teknoloji silah varken onu e, kullanmak isterim. Şapkalar kalsın. Şapkaları buraya bir yere koyarız. Kendi şapkamda yırtıklar sökükler olursa bu şapkalarla e, bir şekilde tamir ederim. Evet şu anki durumumuz az çok böyle ve bakalım bakalım dış dünya bu krater denen yer nasıl bir yermiş? Krater ee, nasıl bir yermiş? Neden bu insanlar bu kadar ee, bu olayların sınırına gelmişler? Bu dililik mekanından bir an önce uzaklaşalım ve yola çıkalım. Aa! Merhabalar beyefendi! Be beyefendi neden üzerime o e, teknolojik gelişmiş şeyle geliyorsunuz? Lütfen gelmez misiniz artık. Tamam sen kötü sesler çıkarıyorsun. Bu hoş değildi. Sen hoş bir varlık değilsin. Hayır hayır hayır. Ha. Ha. Lobotomite baygın mı? Bayıldım. Şey bayıltı proton baltası. Robotlar ve güç zırhlarına ekstra hasar. Uuu. Üf. Kafasını koparttım. Ben böyle vahşet görmemiştim daha önce. Anlaşıldı. Biz biraz Bizim biraz dikkatli gitmemiz gerekecek. Peki, dur. Peşimden koşan var gibi şu an. Evet, aş aşağıdan gelen bir var. Şuradan gelen var. Başka Lütfen bir süre Bum kasabasına uzak durun. Silah sesli sonuçlanana kadar. Hayır, git git git. Sen çok çirkin bir şeysin. Şimdi benim anladığıma göre burası çok tehlikeli bir yer. Öf. Yine tehlikedeyim. Yine tehlikedeyim. Sen aşağıya gidiyorsun. Kesinlikle yanıma yaklaşmıyorsun. Wow, wow. Nasıl ya? Nasıl oldu bu ya? Hayır hayır hayır. Ulan tüh. Çok kötü oldu bu. Beyefendi. Lütfen gider misiniz? Sizin de alıp veremediğim bir şey yok. Heh, evet o tarafa gidin lütfen. O tarafa gidin beyefendi. Sizin de alıp veremediğim bir şey yok. Buradaki lobotomite kaçtı gitti. Harika ben bunları alırım. Ha geliyor. Geliyorsun. Oh oh oh oh oh hey hey hey hey hey. Ho, Hoow. Hoow. Okey. Benim bütün bilimsel gücüm şu an tüm bunlarla uğraşmakta biraz zorlanıyor açıkçası. Ben bilim insanı cübbemi çıkarmam. Ben bilim insanı önlüğümü çıkarmam. Çünkü buna ihtiyacımız var. Aslında bir şekilde üstesinden gelebilirim bunların. Sen bana ulaşamadan ben çoktan buradan gitmiş olacağım. Dışarıda mısın? Benim ufak oyuncak lobotomaytım. Dala seni ve peynin <gülüyor> uzuvlu ayaklarının çıkardığı putpıs put seslerini çok özledi. Sen ne biçim bir bilim insanısın ya. Sen buraya gelemiyorsun değil mi? He he öyle olursun tabii aga geliyor. Neyse sen senin gibi beyinsizlere ulaşacağım ama bu tüpten gidelim daha iyi. Bariz bir şekilde benim kullanmam için korunmuş buraya. Ee, benim gibi e, başka e, bilim yolunda ilerleyen insanlar tarafından Ved rozum. Ved rozum. Şiddete başvurmayalım. Şiddete başvurmayalım. Al ve yoluna devam et. Al ve yoluna devam et. Birileri yonuma mayın döşemiş. Hep dünya düzcüler bu. Lobotomik dünya düzcüler. Beyinleri kendilerinden alınınca dünyanın yuvarlak olduğunu kavrayamıyorlar diyecektim. Sonra bir bacağımın olmadığını fark ettim. Her zaman bir aydınlatıcı bir faktör olmuştur. İnsanın bacağın olma işini kavrayışı. Okey bu sefer hallettim. Şu an sıkıntılı değiliz. Şu an iyiyiz. Şu an her şey iyi. Değerli bilimsel yollaşlarım dürüsü olmak gerekirse şu an olayların benim bilimsel birikimimi birazcık zorladığını kabul etmem gerekiyor. Bu farklı bir dünyanın bayrağı herhalde. Robotlar var. Tehditkar ee, sinyaller veren robotlar var karşımızda şu an. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Bir şekilde yaparız. Peki. ne vurabiliyor mu Vuramıyorum. Vuramıyorum. Okey. Sana vurabiliyorum dur şu an. Gayet yakınız. Devam et devam et. Okey. Robotlara özel geliştirilen özel silahlarımız işe yaradı. Ha ha! Bu kapı enerji kütlelerine geçirmiyor. Bu öldü. Oh -oh. Anlaşıldı. Devam, devam, devam, devam. Vurmaya devam, vurmaya devam, vurmaya devam. İnsanlara karşı ayaklanan robotlara ölüm. Oh. Dünya düzcü cahiller, uzaylı işgalciler ve robot isteyankar robotlar. Bir Nuka Kola en azından. Wow. En azından bakalım neler varmış. Enerji pili. Enerji pili. Bunlar hep, bunlar hep iyi, bunlar hep güzel. Sink projesi lamba düğmesi. Lamba düğmesini alalım lütfen. Oradaki cihazları, e, sentetik kişilikleri, bize yardımcı olacak sentetik kişilikleri çalıştıralım. E, vücudumun üzerindeki Higgs'inci derecedeki yanıklar. iyileşene kadar içmem lazım. Evet, Bay Higgs biraz hafif e, hafif zorlanıyor olabilir ama olsun. Bilimsel irade, rasyonel irade hiçbir zaman şey yapmayacak. Havalı tüfek, çok havalı tüfekmiş ben bunu alıyorum. Mermilerimizle biraz yeniledim. Senden de enerji pil çıktı. Harika. Harika. Ben fazla yüklü enerji pillerini e, kullansam fena olmaz gibi. Yozan bize bahsedilen şu yere bir çıkalım. Ne bulacağız acaba? Nasıl bir şeyle karşılaşacağız? Çok merak ediyorum. Bu ne? Aa, bu ne öyle? Uuu. Antenin bazı kısımlarını... Enerji kalkanlarıyla kapatmışlar. Güzel akıllıca çok iyi. Baya akıllıca. X2 anten. X2 anteni. Alalım bakalım. X2 antenin şemaları beyin takımına yüklendi. Harika. A, Burada bir tehdit var. Ne var burada? Aşağıda birisi mi var? A, O ne? Akrep. Aa robot akrepler. Bir sürü robot akrep var. Aa. Okay, peki. Dürüst olacağım. Ben bu robot akreplerle çalış çatışmak istemiyorum. Ee, rasyonel düşünce diyor ki sen buradan kaç. Rasyonel düşünce bana onu diyor. Sen buradan kaç. Aşkası ben de buradan kaçmak istiyorum ama şurada sararım bir Higgs. Yeri vardı mı? Şuradaki yer sanırım Higgs köyü. Oraya bir gidelim. Higgs köyüne gitmeden olmaz. Ben geri dönebiliyor muyuz? Merhaba. Sen bir. Ben yere düşüyorum. Ben yere düş düştüm. Bir şekilde çok fazla akrep var. Çok fazla akrep var. Çok fazla. Ha bunlar bir de sıkıyorlar. Güzel harika bununla bu X2 anteniyle vuruyoruz. Bu bizim yeni otoritemiz olabilir. Evet bununla kurtuluşu sağlayabiliriz. Otoritenin gücünü hisset. Akrepler bize kendi otoritelerinin güçlerini gösterdiler böylece. Net bir şekilde. Anladık ki. Akreplerin otoriteleri daha güçlü. Robot akrepler gerçekten e, yüksek mühendislik harikası. Muazzam bir mühendislik harikası. Doktor Mobius'un da elini öpmek lazım. Aslında... Ben buradan düşersem e, taşıdığı anten vücudumun içine giriyor ve e, bazı organlarımı en azından al hala alınmayan organlarımı deliyor. Onu da anlamış olduk. Okey. Her türlü o içerideki akrep robotlarla savaşmamız gerekecek. Hiç sıkıntı değil efendim hiç sıkıntı değil çünkü korkmadan ilerliyoruz. Bilimi arkamıza alarak ilerliyoruz. Ölüyorsun sen öl lütfen ah ah. Aaa sizden daha var. Aşağıdan aa, aşağıdan ateş geliyor. Bu çok hataydı sanırım bu. Evet bu e, dikkatlice düşünülmesi gereken bir karardı. Dikkatlice düşünülmedi. Yanlış kararlar verildi. O yüzden e, dönüp bir kararlarımızı gözden geçirmemiz gerekiyor. Beni yok etmek isteyen akrepler deneyebilir. Şansını deneyebilir. Böyle yok. Beni görüyor. Biliyorlar bunlar nerede olduklarını. Nereden geleceklerini mi kestirirler? Hayır, oradalar. Hayır, vurmuyorsun. Öldüm. Öldüm. Çok çabuk ölüyorum. Hiç sıkıntı değil. Sadece hızlı bir şekilde aşağıya hücum etmemiz gerekecek. Harika. Oraya ulaşabiliyor muyum peki? Ulaşabiliyorum. Harika. Oraya lütfen vuralım. tam vurmaya. Hayır. Hayır. Çok üzücü bir olay, çok üzücü bir olay. Yeni bir taktiğim var. Buradan doğrucu dışarı kaçacağım. doğrucu dışarı kaçacağım. Kesinlikle savaşmayacağım. Çünkü rasyonel düşünce bunu gerektiriyor. Rasyonel düşünce demek, mantıklı düşünce demek. Ve ben mantıklı bir, e, düşünden, bir düşünebilen bir kişiyim. O yüzden kesinlikle böyle bir şeyde bulunmayacağım. Kapı nerede? kapı nerede, kapı nerede, kapı nerede, kapı nerede, kapı nerede? Hayır sen bilime denk değilsin, ben bilime denkim. Bu robotlar kapıları açamıyor değil mi? Çünkü onlar robot. Kapıyı açmamaları lazım. Bu kapılar insanlara göre tasarlanmış. Um... Buradan dışarı çıkacağız ya dışarıda bizi bekleyen binbir türlü tehlike olacak. Çünkü buradaki artık sahte bilim insanları, bilimi kötüye kullanan ee, yeni düşmanlarımız ee, bizlere türlü türlü tuzaklar, tehlikeler hazırlamış bizde. Durmayacağım çünkü Bay Higgs durdurulamaz. Bay Higgs durduruluyor şu an. Okey durdurulmaz. Ah! <gülüyor> vurmayın, vurmayın, vurmayın. Wow, wow, wow. Wow, kim onlar? Bakma, geriye bakma. Geriye bakma. Geriye, geriye bakma. Orada Higgs. Çok zorlu bir mücadeleydi. Kaçtım. Kaçtım. Bir elektron e, atomunun çekirdeği etrafında bir turu tamamlayana kadar benim bütün cesaretim yok oldu. Ben bir bilim insanıyım. Benim gerçekleri konuşmam lazım. Benim dürüst konuşmam lazım. Gerçekler bunu gerektirir. Rasyonel düşünce bilim bunu gerektirir. E, cesaretim yok oldu. Param parça oldu. Burası oldukça gelişmiş bir bilimsel enstitüymüş. Onu öğrendim. Ben şurada izninizle. Bir uyuyacağım, bir kendime geleceğim. Çünkü bunu yapmam gerekiyor. Ee, Hilks köyüne gidemedik. Benim adıma kurulmuş bir köy. Düşünsenize ne kadar güzel. Benim mi duymuşlar. Benim buraya, ça benim buraya ışınlamışlar. Uzay zamanda benim buraya sıçramama, benim buraya atlamama neden olmuşlar. Benim bu burada materyalize olmamı sağlamışlar. Ama benim ismimi daha duymamışlar. Bu, e, bu, bu, bu, bu insanımsı robotlar artık ne diyeyim. Bu beyinler uçan... Uçan beyinler, robotlar, bu ekranlar, bu tabletler e, Uçan bu tabletler Daha benim kim olduğumu bilmiyor Daha çağırdıkları kişinin e, Buraya ışınladıkları kişinin kim olduğunu bilmiyorlar Ama ismimi duymuşlar Ve benim adıma köy kurmuşlar O yüzden oraya gitmek de şart Ama e, Değerli bilimsel hafdaplarım Bu bölümün sonuna geldik Artık Higgs köyüne gelecek bölümde gideceğiz ve bir sonraki bölüme e, bu karşımızda duran önümüze konulan engelleri önümüze çıkarılan e, bu, bu sabotaj unsurlarını dünya düzcüleri e, uzaylı işgalci değil bu sefer ama bu sefer mutantları mutant işgalcileri ve isyankar robotları robot asileri e, halledeceğiz bu robot e, örgütlerini. Ber taraf edeceğiz. Ee, bilimin değerli uygulacıları e, bana katıldığınız için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hiçbir zaman unutmayın, yaşamdaki tek gerçek otorite bilimdir ve gerçek bilim Bay Higgs ile birlikte gelir. Ee, görüşürüz.